Merhaba, Hartford, Connecticut'taki Wadsworth Athenium'da bulunuyoruz. George O'Keefe'in Lawrence Ağacı isimli eserine bakıyoruz. Bu tablo O'Keefe'in erken dönem işlerinden. 1929 yılında yapılmış. İlk bakışta ağaca benzemiyor. Canlı bir varlığı, örneğin bir ahtapotu andırıyor. Ancak bir iki saniye daha bakmaya devam ettiğinizde bunun bir ağaç olduğunu algılıyorsunuz. Çimenlerin üzerine sırt üstü yatıp, ağaca ve dallarına bakmak gibi. Genelde bir resme baktığımızda sanatçının görüş açısını algılarız. Ancak buradaki görüntü o kadar alışılmadık ki, biz de sanatçının gözünden bu ağacı, dallarını, yapraklarını, gökyüzünü görüyor gibiyiz. Adeta üstüne yattığımız çimenlerin kokusunu duyacağız. Ağacın büyüklüğü ve yapısı zamanın geçişini ve insan ömrünü düşündürüyor. Zaman ve mekan iç içe geçmiş. O'kif bu resmi D. H. Lawrence'ın New Mexico'daki çiftliğinde geçirdiği bahar mevsiminde yapıyor. Tabloda gördüğümüz bu görkemli çam ağacı, İngiliz yazar D. H. Lawrence'ın bir süre yaşadığı bu çiftlik evinin bahçesinde bulunuyor. O'Keefe bu ağacın tam altında oturmayı çok sevdiği bir bank bulunduğundan söz etmiş. Gözümüz yavaşça ağaçtan yukarı doğru gidiyor, ve dalları görüyoruz. Biz de tam ağacın altından bakıyoruz. Dalların ise bize sonsuzluğu hatırlatan gökyüzünü görüyoruz. O kif bu resmi herhangi bir köşesinden asılabilecek gibi yapmış. Ancak yine de müze hangi yönden asılacağı konusunda sanatçının görüşünü almış. Gerçekten özel bir görüş açısına sahip bir tablo bu. Çok güzel, çok. Hoşçakalın.